Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Temmuz 2022 yorumlarına hoş geldiniz sevgili koçlar. Bu ay oldukça enteresan bir ay. Özellikle ay sonunda e, hepimizi çok değişik günler bekliyor açıkçası. E, burada Uranüs'ün, Kuzey Ay Düğümü'nün ve Mars'ın kavuşumuyla beraber büyük bir etki, büyük bir e, olay yaşama ihtimalimiz var. Küresel anlamda tabii ki. Ee, ancak ben burada dereceleri belirtiyor olacağım bireysel anlamda kimler ne kadar etkilenecek ee, bu Etkileşim nasıl tezahür edecek? Bunları elimden geldiğince detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Sevgili koçlar kanalıma henüz abone değilseniz, abone olarak desteklerini göster desteklerinizi gösterirseniz çok mutlu olurum. Beni instagram opikustan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus ve aynı zamanda opikusastroloji.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bakalım Temmuz ayında siz sevgili koçları neler bekliyor? Hemen 2 Temmuz tarihinde Mars Plüto karemiz var. Önemli bir etkileşim. Mars 27 derece Koç burcunda, Plüto 27 derece Oğlak burcunda bulunacak. Bu etki tabii ki sizin burcunuzda bulunduğu için özellikle kariyeriniz, geleceğiniz, kendiniz kendinizle alakalı atılması gereken adımlarda üstlerle, otorite figürleriyle bir çatışma, bir gerilim yaratabilir. Bir tartışma havası bir resleşme havası söz konusu olabilir açıkçası. Veyahut geleceğinizle alakalı atılması gereken adımları atmak isterken yeterli efor, eforu sarf ettiğinizi düşünmenize rağmen ee, belki de çabalarınızın karşılık bulmadığını düşünerek siz de agresif bir hale e, geçiş yapabilirsiniz sevgili koç burçları bu yönden tedbirli olmakta fayda olacaktır. Tabii aynı gün Merkür Satürn üçgeni ile özellikle güzel haberler alıp güzel tekliflere açık olabileceğiniz ama Merkür Neptün karesi ile beraber de bu tekliflere biraz daha mesafeli yaklaşmanızın önemli olacağı e, gündemler söz konusu. 5 Temmuz tarihinde Mars'ın Boğa burcu geçişi başlıyor. Mars artık burcunuzdaki ziyaretini tamamlayıp Boğa burcuna geçiyor. Mars aslında Boğa burcunda çok yararlı çalışmaz. biraz atıl enerjiler vardır, biraz pasif enerjiler vardır. Ancak Mars'ın ikinci elinize geçmesiyle beraber özellikle parasal konular, değerler, kazançlar, harcamalarla alakalı bir hareketlilik durumu da söz konusu olmaya başlayacaktır. Temmuz ayı boyunca Evet devam ettiğimizde yine 5 Temmuz tarihinde Merkür'ün de yengeç burcu geçişine başladığını görüyoruz. Merkür'ün 4. evinize geçmesiyle beraber özellikle yine Temmuz ayının büyük bir bölümünde e, gündeminiz, eviniz, yuvanız, aileniz, yaşamış olduğunuz yer, konfor alanınız üzerine fokuslanacaktır. Bu alanlarda önemli etkileşimler yaşayabilirsiniz. Belki birçoğunuzun taşınma, yer değiştirme, kontrat imzalama veyahut yatırım yapma gibi gündemleri olabilir. E, bu alanlarda daha çok kendinizi yuvanızda huzurlu ve konforlu hissetmek isteyeceksiniz. 9 Temmuz tarihinde Merkür-Jüpiter kalemiz var. Merkür-Jüpiter karesi biraz abartılı söylemler, abartılı cümleler, e, duyduğumuz e, konuların bizde aşırı iyimserlik veya aşırı kötümserlik yaratması gibi bir konu ortaya çıkaracak. Burada tabi Jüpiter sizin burcunuzdan, Merkür 4. elinizde özellikle bu ailevi konular belki de ev almak, taşınmak, yer değiştirmekle alakalı gündemlerde... Biraz abartılı sözler vermekten geri durun. Size abartılı sözler verenler varsa, yani e, hallederiz, yaparız e, tarzında konuşanlar varsa veya bir ev alma, taşınma gibi gündeminiz varsa hani burada olaya aşırı iyimser veya aşırı negatif bakmadığınızdan emin olun. ortalamda bir aşırılık olup olmadığından emin olmanız fayda sağlayacaktır. Aile içerisinde bir takım problemler, konuşulan konular varsa yine bu konular biraz büyüyebilir, çoğalabilir, abartılı bir noktaya gelebilir. O yönden de dikkatli olmakta fayda olacaktır. Evet 10 ila 13 Temmuz arası keyifli günler var. Burada özellikle güzel haberler alabileceğiniz, belki seyahate çıkabileceğiniz, belki yeni bir eğitime başlayabileceğiniz etkileşimler söz konusu olacak sevgili koçlar. 13 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 21 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin haritanızın 10. evinde etkili olacak. Bu dolunayla beraber özellikle sanki... Geleceğinizle alakalı almış olduğunuz bir karar e, artık yön değiştiriyor, tamamlanıyor veya kapanış noktasına gidiyorsunuz. Belki birçoğunuz işiyle alakalı karar verebilir, evliliğiyle alakalı kararlar verebilir. Zaten bir taşınma, bir yer değişikliği, hanede bir e, değişim etkisi söz konusuydu. Hem bu yaşamış olduğunuz konfor alanını etkileyecek olan hem de kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı etkili olacak bir e, dolunay süreci olacak açıkçası. Bu dolunayla beraber... Özellikle otorite konumundaki kişilerle alakalı bir kapanış, bir tamamlanma enerjisi yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor. Sevgili koçlar, 14 Temmuz tarihine geldiğimizde Venüs-Neptün karesi var. Venüs-Neptün karesi özellikle ikili ilişkilerde biraz yanılsamalar, aldanmalar, aldatmalar gibi enerjileri aktive edebiliyor. Burada Venüs'ün 25 derece ikizler ve Neptün'ün 25 derece balık burcunda olduğunu sizin haritanızın 3. ve 9. evine etkilediğini görüyoruz. Burada özellikle gizli aşklarla alakalı bir takım haberler alınabilir. Ee, bu konular gündeme gelebilir. Geçmişteki maddi kayıplarla alakalı bazı gündemler tekrar ortaya çıkabilir. Size verilen vaatler, sözler varsa yine temkinle yaklaşmakta fayda var. Çünkü saklanan niyetler olabilir, işin asla o şekilde olmayabilir. Burada Neptün ortamı biraz puslandırabilir, bulandırabilir. Ee, bu süreçte biraz uykularınız kaçabilir, kafanız karışabilir. Sevgili koçlar, e, çok keskin e, virajlar almamaya gayret gösterin derim. Evet devam ettiğimizde 18 Temmuz tarihinde Venüsün yengeç burcu geçişi başlıyor. Venüsün yengeç burcu geçişiyle beraber güzel zamanlar başlayacak sizin için. Özellikle evinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz, taşınmak isteyebilirsiniz, evlilik kararı alabilir. Birçok Koç burcu hanede, yuvada, e, o içsel e, alanınızda, ruhsal alanınızda daha huzurlu hissettiğiniz, biraz e, hani kimseye karışmadan, kimseye bulaşmadan kendi halinizle yaşamak isteyeceğiniz bir süreç aktif olacaktır. Venüs'ün Yengeç burcu geçişiyle beraber anaç tarafınız artabilir. Ailenize daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle alakalı gündemlerde ön planda olabilir. Evet 18 Temmuz'da Merkür Pürüt'e karşılıklı ile beraber yine aile içerisinde veya geleceğinizle alakalı alacağınız kararlarda biraz keskin olabilirsiniz. Çok net kararlar almaya çalışabilirsiniz veya aile içerisinden çalıştığınız ortamdan birileri size sivri dilli yaklaşımlarda bulunabilir, meydan okuyabilir. Bu alanlarda sakin kalmaya gayret göstermeniz yerinde olacaktır. 19 Temmuz'da Merkür Aslan Burcu geçişine başlıyor. Merkür'ün Aslan Burcu geçişiyle de beraber gündem artık o yuva alanlarından çıkıp biraz daha 5. ev konularına. Yani biraz daha eğlenmek isteyeceksiniz. Keyifli zamanlar geçirmek isteyeceksiniz. Varsa yatırım projeleriniz, hobileriniz, sanatsal aktiviteleriniz bunlara odaklanmak isteyeceksiniz. Bununla beraber aşk hayatınız hareketlenebilir ve çocuklarınızla alakalı gündemlerde ön plana çıkabilir sevgili koç Burçları. 22 Temmuz tarihinde Güneş Aslan Burcu geçişine başlayacak. Güneş'in Aslan Burcu geçişiyle beraber artık biraz daha dediğim gibi aşk hayatınız, hayatın keyifli tarafları, eğlenceli tarafları sizin için önemli olmaya başlayacak. O ilk zamanlar ailevi sorumluluklar, kariyerle alakalı kırılmalar sizi biraz zorlamış olabilir. Ee, belki birçok Koç Burcu yeni bir aşk hayalken açmak isteyebilir veya çocuklarıyla daha çok zaman geçirmek isteyebilir. Çocuklarıyla alakalı gündemlerle uğraşabilir. Aynı zamanda heyecanlı olmak isteyeceği, biraz daha hayatın tadını çıkarmak isteyeceği bir süreç yaşayabilir ee, Koç Burçları özellikle Temmuz ayının ikinci yarısında. Evet. E 23 Temmuz tarihinde Merkür-Jüpiter üçgeni var. Bu güzel, keyifli bir etkileşim. Sürpriz haberler getirebilir bize. Hani Bizi heyecanlandıracak ve harekete geçirecek güzel gelişmeler olabilir. Jüpiter zaten sizin burcunuzda. Merkür-Aslan burcunda 5. evinizde. Yani yalnız olan koç burçları için yeni bir aşk durumu gündeme gelebilir. Hatta birden fazla aşk ile muhatap olabilirsiniz. Bunun yanı sıra... Özellikle sahne sanatlarıyla ile ilgilenen, e, hobiler ile ilgilenen sanatsal becerileri olan koç burçları e, bu, bunları duyurma imkanı yakalayabilir. Yatırım girişimleri olan koç burçları varsa bu alanda belki ufak şanslar elde edebilir gibi de gözüküyor açıkçası. 25 ila 26 Temmuz tarihleri biraz sert. Venüs, Jüpiter karesi, Merkür, Mars karesi özellikle bizleri biraz yorabilir, zorlayabilir. Gene kendi içimizde huzursuz, konforsuz hissedebiliriz. Veyahut e, agresif çıkışlar sergileyebiliriz. Parasal anlamda özellikle 26 Temmuz civarında çok büyük riskler almamaya çalışın e, sevgili koçlar. 28 Temmuz tarihinde Jüpiter retrosu başlayacak. Jüpiter 8 derece koç burcuna kadar ilerlemişken... Tekrar retro hareketine başlayacak şöyle bir e, geçtiğimiz ayları gözden geçirmemizi sağlıyor esasında. Burada tabii sizin e, özellikle o akışkan enerjiniz o şanslı enerjiniz biraz durağanlaşabilir. Ama geçmişte kaçırılan fırsatlar varsa bunları tekrar elde etmek adına da aslında bir takım olanaklar ortaya çıkacak e, bu süreç itibariyle. Evet, 28 Temmuz tarihinde Aslan Burcu'nda bir yeni ay var. 5 derece Aslan Burcu'nda meydana gelecek. Sizin 5. evinizde etkili olacak. Yeni bir aşk, yeni bir proje, yeni bir heyecan, yeni bir tutku aslında dahil olmaya başlıyor. Süreçte Boğa Burcu'nda bulunan Uranüs, Kuzey Ay düğümü ve Mars'ın da artık Temmuz sonunda çok yakın hale gelmeye başlaması. Parasal konularla alakalı... Aniden gelişebilecek bir durumu ortaya çıkarıyor sanki. Ekonomik konularda tabi küresel anlamda ve bireysel anlamda siz sevgili koç burçlarımda dikkatli olması gerekiyor. Burada belki yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz, yeni bir projeye dahil olmak isteyebilirsiniz. Bunlar için aslında Temmuz sonu uygun olsa da maddi anlamda... Umduğunuzdan daha fazla gideri olabilir. Daha fazla harcama yapmanız gerekebilir. Belki de birçok koç burcu için çok büyük kazançlar da olabilir. Yani krizler her zaman bazı insanları aşağı çekerken bazı insanları daha büyük sıçrama noktalarına götürebilir. Dolayısıyla burada bireysel haritalarınız önem arz etmekte ama parayla alakalı kazançlar ve spekülasyonlarla alakalı bir gündem olduğu aşikar kendi değerinizi keşfetmeye başlayacağınız belki de çok etkili bir aşk yaşayacağınız bir süreç de olabilir. Temmuz sonu itibariyle sevgili koç burçlarım. Evet yine 29 Temmuz tarihinde Merkür Uranüs e, karesi işte bu bahsetmiş olduğum alanı tetikliyor olacak. Burada e, sürpriz haberler alabilirsiniz. Hiç beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Özellikle 2. ve 5. ev aşk hayatınızla alakalı konular, yatırımlarınızla alakalı konular, kazançlarınız ve gelir giderlerinizle alakalı konularda beklenmedik sürpriz gelişmelerde ay sonunda Hayatınızda etkili olmaya başlayabilir sevgili koç burçlarım. Evet Temmuz ayı yorumları bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur. Haziran ayında neler yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikus ve opikusastroloje.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler.